Üç tane ağır siklet pehlivanı getiriyorlar. Ağır siklet güreççisi. O çakallar da oradalar. Ellerinde silahlarla geliyorlar. Katledecek şehadet, şerbetini içmesi için oraya gelen alçaklar. Onlar da başındalar. Akıl almaz çatışma oluyor. Bağırtı, çağırtı, yer gök inliyor böyle. En sonunda yere düşürüyorlar Abdülaziz'i. Bak üç ağır siklet pehlivanı baş edemiyor. Görüyor musun? Kabadayı'ya bak, yiğide bak yani. Sonunda kollarına basıyorlar. Yükleniyorlar iki koluna. Ayaklarının üstüne de oturuyorlar. Bileklerini doğuruyorlar. Orada tabii o bağırdığı için kurtarmaya çalışan sakallarını yolluyorlar. Bir kısmını da sürekli daha böyle göğsüne yumruk vuruyor. Mosmor göğüs. Sakallarını yolluyorlar. Ön düşlerini kırıyorlar. Ağzına da yumruk vuruyorlar. Ağzını parçalıyorlar. Ve bileklerini doğruyorlar iki bileğine. Kemiğe kadar derin yani kas tendonlarını doğruyorlar, Koparıyorlar kolunu yani. Sonra bir kolun dışarıda üstünü bu şambayla örtüyorlar. Doktoru çağırıyorlar. Adam diyor ki ya ben diyor, bu vaziyetlerden nasıl diyor. Açayım da göreyim diyor. Şöyle. Yoktur işte bu yetersen uzatmana gerek yok diyorlar. Hemen yazıyor intihar etti diyor. Annesi canım benim. Canı Raş geliyor çocuk yerde. Abdülaziz aslan böyle. Kan kaybı devam ediyor. O çakallar ellerinde silah anneye doğru tutuyorlar ki şehit oldu. Yani vefat ediyor şehit oldu öldü diyorlar. Dışarı çık diyorlar. diyerek karakolun oradaki çayhaneye götürüyorlar. Sürükleyerek. Alçakları görüyor musun? Başında bekliyorlar çok uzun süre kan kaybından şehit olmasını. Tamamen şehit olduğuna kalbi durduğuna inanınca o zaman tamam diyor. Hadi alabilirsiniz diyor. Kaldırıyorlar. Cenazesini bir masayı bir şeyin üstüne koyuyorlar. Adli tıba götürülmesi gerekiyor. Yok diyor sakın adli olmaz diyorlar. Doktor çağırır burada baksın diyor. Bakıyor tamam diyor intihar etti diyor. diyor hemen diyor gömün.